Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. 17 Haziran Pazar gününün ilk maçı, E grubunun ilk maçı olan Costa Rica-Sırbistan maçı olacak ve Dünya Kupası'nın dördüncü günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Costa Rica turnuvaya beşinci kez katılıyor. Costa Rica Dünya Kupası'nın güçsüz ekiplerinde, hücum ve defansif yönden iyi değiller. Sırbistan takımı ise. Dünya Kupası 2018'e katılmak için 10 eleme maçı yaptı. Bir yenilgi 3 beraberlik ve 6 galibiyet alarak turnuvalara katılmaya hak kazandı. Hücumda yan toplardan atılan hava toplarıyla uzun boylu oyuncuları sayesinde rahatlıkla gol bulabiliyorlar. Fakat aynı şeyi defans için söylemek zor. Defans da geriye koşmakta zorlanan ekip. Defans da çok ağır kalıyor. Sırbistan ekibinin gruptan çıkma ihtimali var. Peki Rika ve Sırbistan maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %20 oranla Rika kazanabilir. %51 oran ile de Sırbistan maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %29. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.